Arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş Hoşgeldiniz ee, Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Şimdi yani bazı İnsanları brosarsta böyle karakter Çıkmıyor Yani e, Kutu oranları falan düşük oluyor ne bileyim e, Bunun bir Sebebi var bir nedeni var Bakın Mesela benim kutu oranlarım Şu an dipte yani Sürünüyor Şurada Biraz bulanık çıkıyor olabilir ama. Evet arkadaşlar. E, mega kutulardan falan da 5 yazıyor olabilir size. O da şu yüzden. Şimdi. Karakterinizi bakın. 7 seviye yaptığınız zaman. Aksesuarı açılıyor. Değil mi? E, siz karakterlerinizi 7 seviye yapıyorsunuz. Mesela bütün karakterleriniz 7 seviye atıyor. E şimdi. Şimdi. Bunların aksesuarlarını çıkarmak zorundasınız. Yani bu aksesuarlar çıkmadan size karakter zar zor çıkar. Hani ne bileyim çıksa da bir tane falan çıkar helalde. Zaten şöyle bir şey daha var. Bu karakterlerin siz aksesuarlarını çıkardığınız zaman kutu oranlarınız tam tersine düşüyor arkadaşlar. Hani aksesuar çıkarsanız bile. Yani bu, bu oyunun çok kötü bir özelliği. Bakın. Bakın. Şöyle 6 seviye emzim var bir tane. Eğer bunu yükseltirseniz aksi sonra açmak zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Yani başka türlü olmuyor çünkü oyun karakter vermez size. Bakın mesela. Aynı şekilde Efsanevi oranları için de geçerli. Bakın. Aksesuarı görüyor musunuz? Aksesuar. Aksesuar oranları. Aksesuarlar çok yüksek. Çünkü karakterlerinizi geri seviye yaptığınız için çok yüksek. Ve bu nedenle açtığınız kutulardan hiçbir şey çıkmaz. Eğer bir yanıp sönerse aksesuar gelecektir. Karakterleriniz 7 seviye Bakın mesela ben dükkandaki bir teklifi satın aldım arkadaşlar. E, Bu Tic'in aksesuarıydı. Bende yoktu. Vallahi bunu e, satın aldım. Bir dakika ya Gale'la şey gelmiş. Gücüm. Şunu alayım bari. E, daha yeni çıkardığım için aldım arkadaşlar. Gale'la güç. Yani dükkana da karakterlerinizin aksesuarları veya yıldız güçleri geliyorsa onları da e, hemen bin altına alın arkadaşlar. Yani size fazlalık olmasın, size engellemesin karakter çıkarmanızı falan. Evet. Şununla bir gün video çekeceğiz arkadaşlar ee, bu arada. Şu altın mega Burada son 7 tane karakter var. Diğer videoda da göstermiştim zaten size. Ee, yani oyunun sonuna geldiğimiz için de zor çıkarabilirsiniz. Onun ondan da bir şey. Yani sadece kutu oranlarından değil. Ondan da kaynaklı. Bakın mesela beyond'daydı seviye. Ama ben Leon aksesuarını istediğim için 7 seviye yaptım. Klonlama. Yani sevdiğiniz bir karakter varsa, sevdiğiniz bir karakterin aksesuar varsa, sevdiğiniz bir karakterin aksesuarını açmak istiyorsanız 7 seviye yapabilirsiniz. Ama hepsini 7 seviye yaparsanız, yani sizdeki olan bütün karakterlerin hepsini 7 seviye yaparsanız, valla size karakter çıkmaz. Tuzağa düşersiniz, öyle söylüyorum. Bir sene daha beklersiniz herhalde. Benim gibi. Bana çok oldu mesela Aksesuarları tamamladığınızda 2 de 2 yaptığınızda şöyle Piper'in ki 2d2 2 2'de 2. 2'de 2 yaptığınızda hiçbir sıkıntı yok Hiçbir sıkıntınız olmayacak İster Mortis çıkar ister Skewik çıkar, çıkar Bütün karakterler çıkar Aksesuarları tamamladığınız zaman Kutu oranlarınız da yükselir ama dükkandan da aksesuar aldığınızda kutu oranlarınız düşüş gösteriyor arkadaşlar. Yani bu destansı ve efsaneviler için. Bakın. Ben bunları bilerek yükseltmiyorum. Çünkü aksesuar çıkmasın diye. Bunları daha yeni çıkardım. Şu cini falan hepsi. Hepsi yeni. Neyse arkadaşlar e, videomuzun sonuna gelelim. Kutu oranlarının düşüşü nedenlerinden de bahsetmiş olduk. E, videoma like atmayı unutmayın. Kanalıma da aşağıdan, yandan ve de ortadan abone olmayı unutmayın. Ortaya bırakıyorum. Şu üstüne, şu yana, pardon. İki tane de video bırakıyorum. Yan alt kısma. Neyse bay bay.